Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 2020 astralocik gündemi siz sevgili yay burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bahsederken önemli gezegen transitlerinden, retrolardan, tutulmalardan ve önemsediğim birkaç tarihten bahsediyor olacağım. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve 2020'den beklentilerinizi ve 2019'da yaşadıklarınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet her sene olduğu gibi bu senede aslında yıllık yorumları baz alırken öncelikle Jüpiter transitine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar yer iştigal ediyor ve akabinde burç değiştiriyor ve hemen hemen her yılın gündemini genel gündemini Jüpiter oluşturuyor. Bu anlamda özellikle Jüpiter transitleri yıllık gündemi genel olarak yorumlamamızı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yani 2018 Aralık ayından itibaren Jüpiter burcunuzdaydı. Dolayısıyla oldukça şanslı etkiler altındaydınız. Bilhassa geçtiğimiz 2-2,5 seneye nazaran çünkü Satürn'ün burcunuzdaki transitiyle beraber biraz sırpalanmıştınız 2016 tarihinden itibaren ancak Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle beraber işler biraz daha yoluna girdi diyebiliriz. Hal böyleyken e, balık burcunda bulunan Neptün'ün yıl boyunca sık sık e, burcunuzdaki Jüpiter'e yapmış olduğu kare açı aslında bu şanslı etkiyi biraz törpüledi sevgili yaylar. Dolayısıyla ya ben yükselen yaydım çok da şanslı değildim neden böyle oldu falan şeklinde sorgularınız varsa bilin ki Neptün'ün yapmış olduğu kare açı yüzünden ancak yine de hatırı sayılır bir biçimde yaşam enerjinizin yükseldiğini daha iyicil bir bakış açısına sahip olduğunuzu da göz ardı etmemek lazım. Evet 12 yılda bir denk gelen Jüpiter'in burcunuzdaki transiti artık Aralık 2019 tarihi itibariyle sona erecek ve Jüpiter Oğlak burcuna geçiş yapacak. Jüpiter Oğlak burcunda çok güçlü bir konumda değildir ancak yine de Oğlak burcunda bulunan zorlayıcı etkilerin yanı Sıra Jüpiter buraya destek etkisi sağlayacaktır. Dolayısıyla özellikle birkaç yıldır maddi anlamda yaşamış olduğunuz sıkıntıların kısmen sona ereceğini söyleyerek başlamak istiyorum. Bu noktada Oğlak Burcu'ndaki zorlayıcı gezegenler özellikle maddi anlamda sizi fazlasıyla yordu ve daha çok emek ve daha az kazanç elde etmenize sebep oldu. Bu nedenle zaman zaman öz değer veya e, öz kimliğinizle alakalı sorunlar yaşamış ve e, öz yitirmiş olabilirsiniz. Ancak süreç daha lehinize bir şekilde işlemeye başlayacak bu sene itibariyle. Burada ek bir gelir imkanı yakalayabilir veya eski işinize son verip daha fırsatlı ve maddi anlamda daha bereketli bir gelir kapısı elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ikinci ev aynı zamanda harcamalarımızdır. Bu sene çok fazla para harcama eğiliminde de olabilirsiniz. Gelirleriniz artarken aynı oranda giderleriniz de artabilir. Bu kapsamda özellikle aşırı abartılı harcamalar yapmaktan kaçınmakta fayda görüyorum. Bir diğer önemli transit ise Satürn'ün kova burcu transiti bildiğiniz üzere Satürn bir burçta ortalama iki buçuk yıl boyunca transitte bulunur ve uzunca bir süredir oğlak burcunda konumlanmış durumda yani sizin ikinci evinizde dolayısıyla maddi anlamda bol emek ve çaba sarf etmeniz gerektiği bir takım kazanımlarda bulunabilmeniz için. Satürn kova transiti ile beraber bu alan birazcık rahatlayacak olsa da Satürn üçüncü evinize geçiş yapıyor olacak. Satürn'ün 3. evinize geçişiyle beraber özellikle kardeşler, yakın çevreler ve iletişimle alakalı konularda bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak Satürn bu yıl bu ee, kova burcuna geçiş yaptıktan kısa bir süre sonra tekrar retroya başlayacak ve Marila Temmuz aralığında e, kova burcunda bulunmasına rağmen yıl sonunu oğlak burcunda kapatacak Dolayısıyla Marila Temmuz aralığında yaşamış olduğumuz sıkıntılar e, yeni gelişen durumlar Aslında 2021'in fragma niteliğinde olacak Bu nedenle e, Satürn tekrardan oğlak burcuna döndükten sonra maddi anlamda bir takım e, son sınavları e, Yapabilir bize. E, bu anlamda özellikle gerçekten emek ve çaba sarf eden kişilere mükafatını vererek ayrılabilir ve 2021'de artık Satürn'ün ikinci evinizdeki transizi tamamlanmış olacak ve artık bir derin nefes alacaksınız sevgili yaylar. Bir diğer önemli gündem ise bu sene Ay Burç. Pardon, ay düğümlerinin yer değiştirmesi. Bildiğiniz üzere ay düğümleri bir buçuk yılda bir burç ve aks değiştiriyor. Geçtiğimiz yıl boyunca oğlak ve yengeç aksında bulunan kuzey ve güney ay düğümleri bu sene burcunuza ve tam karşınızda bulunan ikizler burcuna geçiş yapacak. Bu da özellikle 5 Mayıs tarihinden itibaren yaşanacak karmik etkilerin hayatınızda belirleyici olacağını gösteriyor sevgili yerler. Çünkü... Ee, ne kadar Jüpiter ikinci eve e, yerleşse de ve Satürn ikinci evdeki transitini tamamlamak üzere olsa da burcunuza yerleşen e, güney ay düğümü işleri biraz zorlaştırabilir. E, çünkü biliyorsunuz güney ay düğümü kaçınmamız gereken, geçmişten beri süre gelen ve getirdiğimiz ancak vazgeçmemiz gereken taraflarımızı temsil eder. Kuzey ay düğümü ise e, daha ziyade yaşam yolculuğumuzu ve nereye varmak istediğimizde ilintilidir. Burada e, güney ay düğümünün burcunuzda bulunması ve kuzey ay düğümünün tam karşınızda İkizler burcunda bulunmasıyla beraber özellikle ikili ilişkiler anlamında bir takım sınavlar verebileceğinizi söyleyebilirim. Bu noktada e, belki birçok yay burcu evlilik kararı alabilir, evli olan yay burçları boşanma kararı alabilir, e, ortaklıklar, ortaklıkların bozulması gibi durumlar e, sene içerisinde 5 Mayıs tarihinden itibaren özellikle vurgulanan konular olacaktır. Bu noktada ee, vazgeçmeniz gereken bir takım şeyler olacak. Ee, aslında ikizler Burcu'na nazaran sizin sınavınız biraz daha zor olacak açık konuşmak gerekirse. Çünkü bir yandan ikili ilişkileri sürdürmek, bir yandan bireyselliğinizi korumak aynı anda e, çok kolay olmayacak e, sevgili yaylar. Bu noktada e, tercihinizi sağlayabilirsiniz. E, fedakarlıktan yana kullanmanız gerekebilir ve bu sizi rahatsız edebilir ve bir takım kopmalarda beraberinde gelebilir ve bununla beraber sıkıntılar yaşanabilir aynı zamanda birçok yay burcu evlilik kararı alabilir bu evlilik kararını alırken sevgili yaylar Aynı zamanda hani hem e, karnım doysun hem pastam dursun mantığı vardır ya. Hani hem evleneyim ama hem de e, eski hayatıma devam edeyim mantığında olursanız sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İlişkiler için fedakarlıklar yapılması gerektiğini e, bu sene deneyimleyeceksiniz ve birçok yay burcu bence evlenecek. E, evli birçok yay burcu da boşanacak. E, çünkü ikili ilişkiler anlamında e, sınavlarınız var. Tabii ki e, her evli yay burcu boşanacak veya her bekar yay evlenecek diye bir kaide yok. Sadece insanlarla olan ilişkilerinizde önemli sınavlar var. Birçok yay burcu e, ilişkilerini ciddi boyuta taşıyabilir. Ortaklıklar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra e, bir takım açık düşmanlıklarla yüzleşmek ve bunlarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Ve hukuksal konularla ilgili de çözüm yolları bulunabilir. E, bu noktada e, özellikle Kendinizi tanıyacağınız, ilişkilerde ne gibi beklentileriniz var ve ilişkiye kattıklarınız neler bunları değerlendireceğiniz bir süreç olacaktır. Ve tabii ki ikili ilişkileri sürdürmek, fedakarlık istediği için, emek ve çaba istediği için bu anlamda zorlanabilirsiniz sevgili yerler. Evet biraz olumsuz konuştum gibi düşünebilirsiniz. Ancak biliyorsunuz özellikle 2019 yılındaki transitlerden yengeç ve oğlaklar beni anlayacaktır ikili ilişkiler alanında sınanmak tabi insanların en, en zayıf karnı gibi ancak her birimiz farklı alanlarda sınanıyoruz. Dolayısıyla e, bu yılda siz kendinizi daha iyi tanımak ve ikili ilişkilerdeki rolünüzü daha iyi keşfetmek adına bir takım kadersel döngüler içerisinden geçebilirsiniz. Evet e, bir diğer bahsetmek istediğim konu ise retrolar. E, biliyorsunuz Merkür sene içerisinde farklı burçlarda e, yıl boyunca sürekli olarak retro konumda bulunuyor ve merkür retrosu aslında hepimizin aşina olmuş olduğu bir kavram ancak her sene gerçekleşmeyen ve bizim içsel dünyamıza doğrudan etkisi olan iki tane retrodan bahsetmek istiyorum bunlardan birincisi Venüs Retrosu ve bir diğeri ise Mart, Mars Retrosu. 2019 yılında biz ne Venüs Retrosu yaşadık ne de Mars Retrosu yaşadık. E, bu yüzden e, aslında bu açıdan bakıldığı zaman rahat bir 2019 yılı geçirdik. Çünkü e, bu iki e, bahsetmiş olduğum gezegenin retrosu gerçekten e, bizim e, hani dengemizi alt üst edebiliyor. Çok fazla e, kafamızı karıştırabiliyor süreç içerisinde. Özellikle 2018 yılında hem Venüs Retrosu hem de Mars Retrosu deneyimlemiştik ee, ve bilhassa 2018'in yaz aylarında e, Mars Retrosunu e, çok sert bir şekilde deneyimlemiştik şöyle bir geriye dönüp giderseniz e, bir iki sene öncesine 2018'in yaz aylarına oldukça durağan oldukça sıkıntılı yani hareket dahi etmek istemediğimiz ve kasvetli bir yaz geçirmiştik esasında. Ee, yani 2018'in yazı tabiri caizse araya gitmişti, araya kaynamıştı arkadaşlar. Ee, bu sene de e Haziran ayından itibaren Mars Koç burcunda Aslında 2018'den farklı olarak Mars'ın Koç burcunda bulunması oldukça güzel bir etkileşim Çünkü Mars Koç burcunda güçlü konumda Bu nedenle Mars kendi işlevini ve görevini tam anlamıyla yerine getirebiliyor koç burcu sizin 5. elinizi yönetiyor sevgili yerler özellikle Haziran ayından itibaren hayatınıza yeni aşklar girebilir heyecanlar girebilir bebek haberi alabilir birçok yay burcu Oldukça keyifli, oldukça heyecanlı bir süreç sizi bekleyecek. Ta ki Mars retrosu başlayana kadar yani Eylül ayına kadar... Eylül ila Kasım ayında bir durağanlık bir durgunluk. Hayattan keyif alamama hayattan tadalamama. Eğer bir ilişkiniz varsa bununla alakalı problemler. Eğer çocuk bekliyorsanız bununla alakalı ufak tefek problemler. Yani bir ne olacağını kestiremediğiniz belirsizlik süreci aslında. Ancak Kasım ayından itibaren yıl sonuna kadar Mars Koç Burcu'nda bulunmaya devam edeceği için Kasım ayından sonraki bir aylık döngü içerisinde hızlı bir şekilde ivme kazanabilirsiniz. Yani aslında Haziran ayından yıl sonuna kadar 5. eviniz ile alakalı konularda e, hareket halinde olmak durumundasınız. Bir şekilde burada aksiyon göstermek zorundasınız sevgili yerler. Evet bir diğer retro ise venüs retrosu. Venüs biliyorsunuz aşk, ilişkiler, sevgi ve para gezegeni esasında ve venüsün retrosu ikili ilişkiler anlamında e, bizleri fazlasıyla zorluyor. Ee, Venüs Retrosu 13 Mayıs ile 25 Haziran aralığında ikizler Burcu'nda yani tam karşınızda meydana gelecek. Ee, bu da e, ikili ilişkileri 7. E, eve biraz sıkıntıya sokuyor. Ee, özellikle evli yay burçları için riskli bir durum. Neden riskli bir durum? Eski aşkların tekrar gündeme gelmesi, karşılaşmanız söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra evlilikle alakalı eski problemlerin tekrar tekrar ortaya çıkması söz konusu olabilir. Eğer ortaklı bir işiniz varsa beklediğiniz gelir elde etmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani özellikle 13 Mayıs ila 25 Haziran aralığında e, size tavsiyem ne evlerin ne boşanın e, ne de ortaklık kurun arkadaşlar. E, tabii ki daha önceden verilmiş bir karar varsa ve e, daha önceden belirlenmiş bir tarihse bunun için yapılacak bir şey yok. Ancak e, yeni kararlar almak ve yeni tarihler belirlemek açısından e, çok da doğru bir süreç değil esasında. Özellikle 2012'nin şöyle bir yaz aylarına dönüp bakarsanız benzer bir süreci deneyimlemiş olacağız. 2012 yazı aylarında yaşamış olduğunuz süreci değerlendirirseniz aşağı yukarı neler yaşayabileceğinizi kestirebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet retrolardan da bahsetmişken tutulmalardan bahsetmezsek olmaz. Bahsetmezsek daha doğrusu. Özellikle bu seneki tutulmalar sizin açınızdan daha büyük önem arz ediyor. Çünkü 5 Mayıs tarihiyle ay düğümleri aksa değiştiriyor ve artık tutulmalar sizin burcunuzda ve ikizler burcunda gerçekleşmeye başlıyor. Yani tutulmaların başrolü oluyorsunuz tabiri caizse. 10 Ocak tarihi itibariyle yengeç burcunda bir ay tutulması yaşayarak yılın ilk tutulmasını deneyimleyeceğiz. Bu tutulma sizin 8. evinize meydana gelecek. Bu da özellikle eşin maddi durumlarıyla alakalı bir sonlanma getirebileceği gibi başkalarıyla paylaşmış olduğunuz kaynaklarda bir sona gelme noktasını tarif edebilir. Özellikle belki bir kredi borcunuz vardır bunu kapatabilirsiniz. Bunun yanı sıra miras nafaka gibi bir konu vardır artık bunun son noktasına gelinebilir. Veya eşiniz çalışıyordur, size destek oluyordur, işten çıkabilir veya ekstra gelirleriniz vardır. Bunlar bir şekilde son bulabilir. Bu konuda 8. ev ile alakalı bir kapanış çevresini işaret ediyor 10 Ocak tarihindeki yengeç tutulması. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise burcunuzdaki ilk ay tutulmasını yaşayacağız. Burcunuzda yaşayacağımız bu ay tutulmasıyla beraber özellikle hayatınızda noksan olan, sizi rahatsız eden ve e, ne yapmanız gerektiği noktasında çok daha emin olamadığınız e, özelliklerinize e, bir son verebilirsiniz. Yani her alanda yeni başlangıçlar yapmak için eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi aslında gösteriyor. E bu noktada e, bir takım kararlar alacaksınız. Yaşayacağınız olaylar akabinde duygusal olarak zorlansanız da hayatınızın her alanına tesir edecek bir takım kararlar alacaksınız ve özellikle ikili ilişkiler anlamında e, bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. 5 Haziran tarihi itibariyle sevgili yaylar. 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise yengeç burcunda bir güneş tutulması var. Bu da 8. evinize yeni başlangıçları temsil ediyor. Özellikle e, bu bir e, Ekstra gelirle alakalı bir durum olabilir. Ee, dediğim gibi eşiniz e, işe girebilir veya size maddi olarak destek olabilir. Size maddi olarak e, veya manevi olarak destek olabilecek kişiler hayatınıza girebilir. Bu anlamda sorumluluklarınızı paylaşabilirsiniz. Fedakarlıklar noktasında da önemli e, adımlar atılabilir bu noktada. E, oldukça güzel bir güneş tutulması deneyimleyeceksiniz 21 Haziran tarihi itibariyle. 5 Temmuz'a geldiğimizde ise Oğlak burcunda bir ay tutulması ve Oğlak Burcu'nun son tutulması aslında bu. E, bu da maddi olarak kaynaklarınızı değerlendirmeye tabi tutacağınız bir tutulma olacaktır. Belki iş değişikliği yapabilirsiniz bu süreçte. Ek bir geliriniz varsa bu sonlanabilir. Öz değeriniz, öz saygınız, kendinize vermiş olduğunuz değerle alakalı sorgulamalar yapacağınız ve kendinizi tabiri caizse bir değerlendirmeye tutacağınız tutulma olacaktır. Ve oğlak burcunun son tutulmasını da bu anlamda değerlendiriyor olacaksınız. 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise İkizler Burcu'nda yani 7. evinizde bir ay tutulması var. E, bu biraz riskli olabilir sevgili yerler çünkü e, bu duygusal bir bitişi sembolize ediyor. Birçok yay burcu eğer evliliklerinde sıkıntı varsa 30 Kasım tarihi itibariyle artık e, ilişkiyi sonlandırma kararı alabilir. E, ortaklıkların sonlanması da söz konusu olabilir. Bunlar duygusal olarak aldığınız kararlardır. Yani kendinizi ilişkinin içerisinde eğer rahat hissedemiyorsanız ve ilişki artık size hitap etmiyorsa ve size hiçbir şey katmıyorsa bu ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Veya ilişkiler anlamında özellikle... E, Biraz heyecanlandım kusura bakmayın. Yani ilişkiler anlamında nasıl fedakarlıklar yapılmalı, bir ilişki nasıl yürütülmeli bunların zorluğuyla yüzleşebilirsiniz. Belki evliliğiniz devam edecektir ancak e, evliliğiniz boyut değiştirecektir. Dolayısıyla fedakarlık yapmak kendinizden taviz vermek de sizin için oldukça zorlayıcı olabilir bu süreç içerisinde. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise burcunuzda bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması yılı kapatırken büyük bir başlangıcı temsil ediyor. E, hayatınızda her alanda e, yeni başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Aslında 2020 sonu itibariyle sıfırdan başlayacaksınız. Fresh enerjilerle, taze enerjilerle başlayacaksınız. Çünkü tutulmalar, yaşanan bu sıkıntılar, ikili ilişkiler, problemler, maddi kayıplar falan derken kendinizi bulduğunuz... Kendinizin farkına vardığınız bir e, yıl olacak ve 14 Aralık tarihi itibariyle burcunuzdaki güneş tutulmasıyla artık bütün bu süreçler son bulacak ve sıfırdan e, başlayacaksınız. her anlamda yenileneceksiniz. Fiziksel görüntünüzden tutun da karakter özelliklerinize kadar çünkü yaşanan olaylar tabii ki sizin üzerinizde bir takım değişiklikler yaratacak. Evet tutulmalar e, biraz e, zorlu geçti ancak e, tabii ki tutulmalar e, tarihi itibariyle açılarına değinmedim arkadaşlar sadece hangi burçta ne şekilde etkili olduğuna değindim. Dolayısıyla onların açıları, sizin haritanızın üzerinizdeki etkileri bunlar hepsi hepsi ayrı ayrı detay arz ediyor. Dolayısıyla her yay burcu bu kapsamda aynı sınavlardan geçmeyebilir. Ancak ben bu şekilde yapmak durumundayım yorumumu. Oldukça kapsamlı yapmaya çalıştığım halde tabii ki kişiye özel yorum yapmam imkansız burada. Dolayısıyla gördüklerimi söylemek durumundayım. Son olarak birkaç önemli tarihten bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de çok önemli tarihler var. Ancak 2020'ye şöyle bu uzaktan baktığımızda hangi tarihler kılınma noktalarını temsil ediyor? Bu anlamda önemli birkaç tarihten bahsedeceğim sizlere. İlk olarak hemen ilk ayımızda 12 Ocak ve 13 Ocak tarihleri. Satürn-Plüto kavuşumu ve 13 Ocak'ta Satürn-Plüto kavuşumuna eşlik eden Güneş ve Merkür. E, bu oğlak burcunda meydana gelecek e, bu kavuşum. E, bu kavuşum sizin ikinci evinizde. Dolayısıyla e, parasal anlamda gelirlerinizle alakalı e, çok ciddi bir dönüm noktası bu. Belki işinize son verilebilir veya işinizden ayrılabilirsiniz bu ihtimallerden biridir. Belki çok daha iyi geliri olan bir işe geçiş yapabilirsiniz. Belki iş yerinizde çok ciddi bir zam veya terfi alabilirsiniz. Belki ek bir gelir elde etme imkanı yakalayabilirsiniz. Her ne olacaksa maddi durumunuzla alakalı çok ciddi ve köklü yenilikler olacak e, sevgili yaylar. Özellikle bu tarihlerde karşınıza çıkan teklifler veya gelen haberler olursa değerlendirmekte fayda görüyorum. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise e, biraz önce bahsetmiş olduğum ay düğümlerinin burcunuza ve ikizler burcuna geçiş yapışı e, ön plana çıkıyor. Güney ay düğümü burcunuza. İkizler Burcu'na ise Kuzey düğümü yerleşiyor olacak. Bu anlamda önemli bir tarih. Artık kadersel sınavlar ve kadersel döngüler farklı alanlarda bizleri test ediyor olacak. 2 Temmuz tarihine geldiğimizde satürn Plüto kavuşumuna Jüpiter'de eşlik ediyor. Yine Oğlak Burcu'nda şanslı bir etkileşim aslında. 13 Ocak'taki etkileşim biraz sert olsa da 2 Temmuz'daki enerji sizleri maddi anlamda yükseltecek fırsatlara aslında Açıyor. E, bu anlamda birden fazla iş teklifiyle karşılaşabilir veya maddi anlamda ciddi bir refah içerisine girebilirsiniz sevgili yaylar. Son olarak ise 21 Aralık tarihinden Satürn-Jüpiter kavuşumundan bahsetmek istiyorum. Bu yine sizin e, ikinci elinizde meydana gelecek. Dolayısıyla parasal anlamda önemli ve köklü bir yenilik hayatınıza giriş yapıyor ve şansınız özellikle 2 Temmuz tarihinden itibaren dönüyor diyebilirim. Maddi anlamda yaşamış olduğunuz sıkıntılar artık son bulacak sevgili yaylar. Evet, 2020'ye dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Biraz e, felaket tellanlığı yapmış gibi hissettim kaydın sonunda kendimi. Ancak e, zamanı geldiği zaman e, detaylardan bahsedeceğim ve aslında durumun o kadar da kritik olmadığından ve yaşanması gerektiğinden e, bahsediyor olacağım. Desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve 2020'den beklentilerinizi, 2019'da yaşadıklarınızı e, paylaşırsanız aşağıda çok sevinirim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol kazançlı ve bereketli bir 2020 diliyorum sizlere sevgili yerler. Hoşçakalın.